öğrenci bireysellik dedik biraz önce konuşurken ama ailenin önemine vurgu yaptınız tamam. e tabi ailenin devamı ailenin birliği bütünlüğü içinde verdiğiniz hizmetler olduğunu biliyorum tamam. günümüzde boşanmalar kavgalar, dövüşler kadına şiddet çocuğa şiddet çok ciddi bir tırmanış gösteriyor. Tabi bu bir sonuç aslında. Tabi bu bir sonuç. Belli. Sebeplerini evet. baştan kontrol altına almak veya bilerek o yola girmek için başta flört döneminde fertlerin hmm. ilişki şey orada mı başlıyor? <gülüyor> evet, ilişki koçluğuyla başlıyor aslında veya ilişki danışmanlığı. Şimdi ilişki kalitesini yükseltmek isteyenler yani iletişimini güçlendirmek isteyenler ilişki koçuna giderken biraz böyle öfke problemi az önce dediğiniz gibi şiddete meyilli bir bireyle karşılaştıklarında ilişki terapistine yönlendirerek hem terapist hem psikoterapist gerekirse hem psikiyatr yardımı üçlü destek sunuyoruz. Ama önce dilerseniz hiçbir sorunu olmasa da yaşam... Tamam. İlişki kalitesini arttıran, ilişki koştuğunda insanlar, insanımız ne gibi faydalar görebilir? Tamam Biliyorsunuz yani iyi giden bir şeyi daha iyiye götürmek. Kesinlikle. Tamam, yani tamam. illa sorunun olmasını beklemiyoruz. Şart değil. Yani evet. e, mesela bu stüdyoda daha iyi neler yapılabilir? Gençlerden bir su istedik mesela su verdiler. E bu da bir iyileştirmedir. <gülüyor> evet. Doğru değil mi? Çünkü konuşurken ister istemez susuyoruz ve ihtiyaç var. İçmesek bile bunun varlığı bize güç veriyor. İlişki koştuğunda da iletişim sorunu olmasa bile sizin gibi düzgün Türkçe'yi konuşmak. inanın. yani e, düzgün Türkçe konuşma danışmanlığı veriyoruz. Telaffuz desteği veriyoruz. E, iletişim mi? tekniklerini Aa, veriyoruz. E, tabii ki çünkü... E, Terapist konusunda iyi olabilir ama güzel Türkçenin kullanımını bilemeyebilir. Hemen iki seans güzel Türkçenin kullanımından sonra diyor ki bana gelin ben size ilişki koştuğu yapacağım. Evet. İlişki koştuğunda karakterler, kişilikler, kültürlerdeki uyumsuzlukları uyuma, farklılıkları, zenginliğe fark ettirerek. Aynalıkları da zenginliğe dönüştürüyoruz. Esprisi burada. Yani kişiler farklı kültürlerden gelse bile evet. Birleşmiş Milletler gibi olup evet. bir farklı <gülüyor> kültürlerin senfonisiyle ve uyumuyla birlikte. Çünkü bir gizem var. Bir kişi doğu kültüründen gelmiş olabilir, bir kişi batı kültüründen. Kültürleri aşağılayarak değil de onlardaki zenginlikleri ve ince evet. tını ve manaları hazmederek ya da hoşgörerek ya da benimseyerek. E, aynı şekilde çiftlerin yani ortak hobi edinmelerine ya da farklı hobiler edinmelerine ve bunlara saygı göstermelerine izin veriyoruz. İlişki koştuğu önleyici bir profesyonel yardım evet. ve az önce dediğiniz gibi kalite arttırıcı bir koçluk hizmetidir. Önleyici de nasıl fark ediyor? Mesela bağımlı kişilik yapıları sezerse ilişki koçu onların Birbirleriyle evet. e, şu şekilde oluyor. Çiftler birbirlerine aşık olunca, sevince, ayakları yerden kesilince o zaman diyorlar ki benim aileme ihtiyacım yok, benim spora ihtiyacım yok, benim arkadaşlarıma ihtiyacım yok deyip 7-24 birlikte olmaya başlıyorlar. Çünkü en yüksek kaliteli iletişimi veya... E, Zaman geçirmeyi, mutluluğu partnerinden alıyor. Halbuki zaman ve bu zannediyor. Ve bu zannediyor. Halbuki biz çaydan ayrı bir tad alırız, çorbadan ayrı bir tad alırız, diğer içeceklerden ayrı bir tad alırız. Hiçbirini yok etmeye gerek yok. O zaman da sığlaşıyorlar yani birbirleriyle paylaşacak şeyleri kalmıyor. Sürekli bir arada olan eşlerin değil mi? Mevzu değil mi? yok konuşacaklar Mevzu yok belli bir süre sonra tabii. E, tabii heyecan azalmaya başlıyor. Ondan sonra birbirlerini yemeye başlıyorlar. En küçük bir konuda tartışmalar büyüyor. Halbuki biz çiftlere haftada bir akşam veya bir günlü başka kişilerle geçirmelerini mümkünse iki gün yani e, ailesiyle geçirebilir çiftler e, arkadaşlarıyla geçirebilir e, ilgi alanlarını arttırmalar 4 gün yetmez mi orada önemli olan kalitesidir zamanın e, düğüne mesela kimi çağıracaklar e, çevrelerini yok ettiklerinde kim gelecek ya, evet. insan biriktirmeleri lazım tabii, ve biriktirdikleri tabii. güzellikleri devam ettirmeleri gerekiyor ilişki koştuğunda iletişim sorunlarından uyum sorunlarından tut bu şekilde devam ediyor e, kısaca onların biraz da beklentilerine ve sözlülük nişanlılık evlilik hayat görüşlerine göre bir program yapılıyor 12 seans sürüyor e, ilişki terapistimiz ise sorunlar başlamış artık çekilmez hale gelmiş e, sorunlarda daha çok müdahale ediyor i̇şte, geniş aileler e, çekirdek aileyi Hı -hı. kabul etmiyorsa Gerekirse aile danışmanlığı da programa ilave ederek bütün aile üyeleri de tanınabiliyor. Mesela bazı bayanlar oğlunu kıskanabiliyor, bazı bayanlar... Ya da anneler, anneler kızlarını kıskanabiliyor. Allah Allah. Tabii. Çok rastlıyor musunuz buna? Kıskançlığa çok rastlıyor. Allah Allah. Hep en önde ben olayım. Benim sözüm dinlensin. Başka bir sıkıntı da aile büyüklerinden, aile terapisinde ele aldığımız. Yani bir büyüye bir e, soru sorulduğunda veya bir yardım istendiğinde, tavsiye istendiğinde onun sözü dinlenmezse hemen bak ben demiştim. Sakalım yok dinlemediniz gibi tavır Çok alıyor. Girmemek lazım çiftlerin arasına değil tamam. mi? Büyüklerin orada kendini bilmesi gerekiyor. Kendini bilmesi gerekiyor. Bakın evet. ben ne kadar rahat geliyorum buraya. Ee, navigasyona giriyorum. İşte bir an TV'ye beni götür diyorum. Ben onun sözünü dinlemediğimde de bana devam ediyor yardıma. Niye benim sözümü dinlemedin diye azarlamıyor. Şimdi diyor şu sokaktan <gülüyor> sağa dön, sola mi? dön. Evet. evet, yani biz de bunu yapıyoruz zaten. O yüzden ben navigasyonlarla çok barışık haldeyim. Bireysel navigatör. Evet, bireysel <gülüyor> navigatör. Bravo valla. Siz gerçekten ha, terminoloji üretmede <gülüyor> ustasınız. Teşekkür ederim. Ay, teşekkür ederim.